Merhaba sevgili akrepler ve Yükselen Burcu akrep olanlar Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili akrepler bu ay genel olarak daha iyimser daha hevesli başlıyorsunuz yeni yıla özellikle romantik konular aşk hayatınız sosyal çevreniz hareketli olabilir ayın hemen başında 2 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Venüs retrosu ay boyunca devam ediyor gezegeniniz Mars 25 Ocağı kadar yay burcunda olacak ve ayın 18'inde Yengeç Burcu'nda çok güçlü bir dolunay var Evet şimdi detaylara bakalım Ay boyunca Venüs Oğlak Burcu'nda gerilemesini sürdürecek e, bu durumda Tabii ki biraz nostaljik etkiler var biraz böyle geçmişe doğru çekiliyoruz ama günlük hayatımızda iş hayatımızda sosyal hayatımızda da zaman zaman endişeler kaygılar üretebiliyoruz 2 Ocaktaki yeni ay 3. evinizde doğacak 12 derece Oğlak Burcu'nda her yeni ay Aslında yeni bir olasılık gündeme getirir yeni kapılar açabilir hayatımda ama gezegen retroları biraz da hani bu yenilikleri geciktirebiliyor üçüncü evinizdeki bir yeni ay yeni bir iş girişimi yeni bir ticari konu bununla ilgili düşünceleri bununla ilgili teklifleri getirebilir Evet bir eğitime başlama ya, ya da bir seyahate çıkma gündeminiz olabilir ama bunlar biraz hani Venüs retrosu nedeniyle gecikebilir ya da geçmişle bağlantılı olabilir. Yani daha önceden gittiğiniz yerlere gidebilirsiniz. Daha önceden başladığınız, yarım kaldığınız bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Ya da uzun sürede görmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz. Gitmeler, gelmeler, ziyaretler olabilir. Özellikle sizin ya da eşinizin yakınları, akrabaları, hani onlarla ilgili diyalogların da bu ay canlanmasını, gündem yaratmasını bekleyebiliriz. Ama yeni bir anlaşma, yeni bir sözleştirebiliriz özellikle evlilik ve ortaklık gibi konularda imza atılması gereken konularda bu ay mümkün olduğu kadar temkinli olmakta fayda var ee, Evet geçmiş ilişkilerimiz canlanabilir ama yeni ilişkilerde hızlı kararlar vermemek gerekiyor hele hele özellikle resmi anlaşmalara sözleşmelere bu ay çok temkinli yaklaşmak gerekiyor ee, inceleyebiliriz şartları gözlemleyebiliriz mutlaka bazı fikir değişiklikleri olabilir süreç içerisinde ya da gözümüzden kaçan bazı detayları fark edebiliriz bunun için kendimize zaman ayıralım sevgili akrepler lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında ise bu yeni ay bireysel olarak sizi çok daha güçlü etkileyebilir Eğer bu derecelerde gezegeniniz bulunmuyorsa daha az etki alabilirsiniz Haritalarınızda özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz varsa yani Oğlak, Yengeç, Koç ya da Terazi'de gezegenleriniz varsa ayın genelindeki etkiler sizi daha çok ilgilendirecektir. Daha güçlü etkilerden etkiler söz konusu olabilir sevgili Akrepler. Evet, ay boyunca Mars ayın 25'ine kadar Yay burcunda. Bu ay genel olarak baktığımızda biraz böyle parasal konularda aksiyon fazla para evinizde Mars olunca para girişini de arttırabilir para çıkışını da arttırabilir Yani daha dürtüsel para harcayabilirsiniz hızlı para harcayabilirsiniz ee, ama para kazanma konusunda da daha fazla mücadele edeceksiniz bunu söyleyebiliriz ayın 15'inde Merkür Retrosu başlayacak bu sefer kova burcunda başlıyor yılın ilk Retrosu Kovada başlayacak ama 25'inde oğlakta devam edecek ee, şimdi Merkürle Venüs'ün yanına bir de Merkür retrosu gelince Tabii ki günlük hayatımız biraz daha karışık hale gelebilir çift retrolu bir ay karmik etkileri çok daha aktifleştiriyor ama biraz hani hayatımızı yavaşlatıyor zamanı biraz yavaşlatıyor O yüzden karar versek de harekete geçmekte zorlanıyoruz ya da zihnimiz duygularımız hep böyle geçmişe doğru çekilebilir Aile ile ilgili konular ayın 15'inden itibaren aile içi ilişkilerde biraz anlaşmazlıklar olabilir. Ya da ailedeki geçmişteki bir mevzu tekrar gündeme gelebilir. Yine evle ilgili taşınma konuları, emlak konuları, anlaşmalar, sözleşmeler, kira kontratı gibi konulara dikkat edelim. Özellikle iki gezegenin retro olduğu dönemde buralarda böyle bir karar vermek çok da mantıklı olmayabilir Çünkü daha sonrasında gözümüzden kaçan detayları fark edebiliriz ya da fikir değişiklikleri olabilir ve ayın 18'inde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde dolunay var bu dolunay güçlü bir dolunay ile karşıda açıda Aslında yengeç dolunayları sizin için keyiflidir dokuzuncu evinizde meydana geliyor hayata bakışınız yani birazdan vizyonel olacağınız hayattan beklentilerinizin şöyle bir gündeme geleceği ya da yeni amaçlar yeni idealler e, belki oluşturacaksınız bu Dolunay etkisiyle hayatımıza yeni pencereler açılabilir yani yurt dışı ile ilgili konular akademik konular eğitim konuları e, belki kendinizi dış dünyayı açabileceğiniz işte becerilerinizi geniş kitlelere yayınabileceğiniz bazı imkanlar ki bunlar medya ile ilgili yeni imkanları olabilir sosyal medya internet üzerinde aktiviteler olabilir gezmek seyahat etmek özellikle uzak mesafelerle ilgili seyahatler turizmle ilgili konular mesela veya hukuksal bir konu yani bir mahkemeniz var bir davanız var bunun akrabalarla bağlantılı olabilir ve yani bir evlilikle bağlantılı bir konu olabilir bir davanın sonuçlanması veya bununla ilgili gündemlerin Açağa çıkması gibi bir konu olabilir şimdi gezegenler retro olduğu için hani dolunaylarda doğal olarak birazcık sıkıntılı olabiliyor veya karışık etkileri ortaya çıkarabiliyor üstelik Plutolu bir dolunay bu yani çok güçlü baskılar manipülatif durumlar ve dönüşümler yaratabilir yani sonlanmalar bitişler uzun süredir devam etmekte olan bir konunun artık hayatımızda kapanması ya da bir fikrin bir düşüncenin bir inancın kendi içimizde dönüşmesi bunları bekleyebiliriz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer varsa bu dolunayın sizin üzerinizdeki etkileri çok daha güçlü olabilir ayın 20 18'inde başlayacak dolunay Şubat ayının ortalarına kadar bu Dolunay tesirleri aslında güçlü olarak devam edebilir ayın 25'inden sonra gezegeniniz Mars yay burcundan ayrılıp oğlak burcuna geçecek ee, yine yakın çevre yine kişisel girişimler birazdan hani iletişim konuları seyahatlerle ilgili konularda bir orada hareket yaratmaya başlıyor ee, ancak burada biraz boşa kürek çekme gibi durumlar olabilir Merkür'ün ve Venüs'ün gerilemekte olması nedeniyle sabırlı olmak gerekiyor 5 Şubat'tan sonra enerjiler düzelecek retrolar düzelecek yapmak istediğiniz girişimleri bu bir seyahat olabilir bir iş konusu olabilir bir eğitimle ilgili bir konu olabilir daha rahat hayata geçirebilirsiniz odaklanabilirsiniz yani bu ay karşılaşabileceğiniz gecikmeleri veya bazı engelleri düşünme fırsatı olarak değerlendirin Gerçekten istiyor musunuz istemiyor musunuz veya şartlar olgunlaştı mı veya sizin durumunuz nedir Hani bunları belki biraz daha gözden geçirmeniz detaylara dikkat etmeniz gerekiyor bunları doğru yaptığınız takdirde önümüzdeki ay 5 Şubat'tan itibaren harekete geçmek için koşullar daha uygun olabilir sevgili akrepler sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın